Bugün 23 Mart 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün genelinde sabırsız ve girişken davranabilir. Kişisel isteklerimizi ve beklentilerimizi de önemseyebiliriz. Zaman zaman bencil davranışlar öne çıkabilir. Bu nedenle karşımızdaki kişilerin beklentilerini önemseyip dengeli olmakta fayda var. Bugün baş ve baştaki organlarımızda daha hassas olabilir. Kronik baş ve migren ağrıları artabilir. Gereksiz stresten uzak durmalıyız. Sabah ve öğle saatlerinde ay boşlukta olacağı için yeni girişimlerde bulunmak ve önemli kararlar vermek uygun olmayabilir. Kendimizi fazla zorlamadan spor yapabilir, açık havada zaman geçirebiliriz. Plüto bugün Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Kolektif alanlarda ağır ve derinden daha güçlü tesirlerini görebileceğimiz bu geçişle birlikte önümüzdeki 2044 yılına kadar sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanlarda insanlığı etkileyecek güçlü dönümler, dönüşümler başlayacak. Akşam saatlerinde ay Mars ve Plüton'la yaptığı açıların ardından 20.12'de boşluğa girecek. Duygularımızı kontrol etmekte zorlanabileceğimiz bu saatleri önemli işlerle ilgilenmeden sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Ay gece 21.41'de Boğa Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ay ilk açısını Kova Burcu'na geçen Plüton'la yapacağından gece saatlerinde maddi manevi güvenliğimizle ilgili stres yaratacak duygusal baskılarla karşılaşabiliriz.